Arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum Power banklerle ilgili arkadaşlar bir konumuz olacak yani saat 3'te şu anda 14.34 arkadaşlar yani yarım saat sonra canlı yayınımız başlayacak arkadaşlar lütfen izlemeyi unutmayın ve aşağıdan kanalımda abone olmayı unutmayın arkadaşlar sadece duyuruydu